Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün Teknoloji Oku yorum programının 7. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne konuşuyoruz? Osman sen alın bakalım Bugün başla. Huawei'nin yeni modellerini konuşuyoruz. Yeni P serisi modellerini konuşacağız. P40 Lite, P40 ve P40 Pro. Evet, evet. şu anda Özgür abi telefonda. Üç telefonda. Filmde önce istersen abi fiyatları alalım senden ondan sonra fiyatlar üzerinden değerlendirmeye başlayalım. Ucuzdan pahalıya gidelim. Tamam şimdi biz arkadaşlar P40 Lite'ı inceledik. Youtube kanalımızda var şimdi yukarıdan ben bir link çıkartırım oradan da görürsünüz. P40 Lite'ın fiyatı şöyle göstereyim hemen şu şekilde. P40 Lite'ın fiyatı arkadaşlar 3199 TL gibi bir fiyatı var. Gayet güzel şık bir cep telefonu p40 modelinin fiyatı ise o da bu da ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar p40 p40 lighttan daha küçük bir telefon şöyle göstereyim yan yana şöyle açalım ekranlarını aralarındaki farkı görüyorsunuz çok böyle milimetrik bir fark gibi görünüyordu ama şöyle gösterirsem daha net anlaşılacak evet. p40 Light şu var. an işte önü önüne dönmüş durumda öndeki telefon modeli o daha e, böyle bir tasarıma gitmişler. P40 daha küçük bir telefon Lite'e göre 6.4'e 6.1, onun fiyatı 8.499 TL, P40 Pro ise ailenin Türkiye'de şu an satışta olan en üst düzey modeli, şu an pil testi yapıyor, onu görüyorsunuz ekranda, onun fiyatı ise 11.999 TL. Yani 12.000 lira diyebiliriz. Evet, 12.000 lira diyebiliriz. Ne diyorsunuz Öyle... o spaziyatlara? Şunu hemen belirteyim. Şimdi diyebilirler P40 Lite P40 arasında niye bu kadar fiyat uçurma var diye. Arkadaşlar P40 modelinde 5G özelliği var. P40 Pro'da da evet. aynı şekilde 5G özelliği var. Lakin evet. P40 Lite'de 5G özelliği yok. Ha, şu anda bizim ülkemiz için 5G özelliği çok mu elzem? Değil. Çünkü 5G'ye henüz geçmedik biz. Lakin 2022 gibi ben geçeceğimizi düşünüyorum. Belki 2021'de olmaz ama hani 2022 yılında artık aktif olarak kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hani 5G destekli bir telefon alırsanız bu sizi uzun yıllar götürebilir. Ama şu anda aldığınız bir telefon hani 5G desteği yoksa 2 sene sonra gelecek olan 5G teknolojisine erişemeyeceksiniz. İsterse isterseniz bir telefon değiştirme durumu da olabilir bu noktada. Evet. Osman da söylediği gibi P40 ve P40 Pro 5G desteğine de sahip. Ben bu arada onu sordum. E, dünyada şimdi arkadaşlar bir tane 5G yok. Farklı frekans bantları kullanılıyor. Türkiye'de olası bir 5G olduğu zaman, daha doğrusu bu telefonlar bütün frekans bandlarını kapsıyormuş, o yüzden kullanılabilir bilgisini verdiler. Yani şöyle bir soru aklınıza gelmesin, e ben 5G alacağım, Türkiye'deki 5G ona uyacak mı falan, uyacak, onda sıkıntı yok, onu söyleyelim, orada bir problem olmayacak. E, ama tabii şimdi özellikle P40 ve P40 Pro için fiyat çok yüksek bilgisini, yorumlarını sizden aldık, evet biz de aynı fikirdeyiz ama e, ülkedeki dolar kuru olmuş 7 lira arkadaşlar. E şimdi bu telefon diyelim 300 Euro deseniz yurtdışı fiyatı ki 800-900 Euro civarında diye tahmin ediyorum Osman fiyatı. 770 da. dolar P40'ın, Huawei P40, e, -P40 Pro'nun ise Amerika'da 1000 dolardı yani 999 dolardı. 1000 dolar evet 1000 dolar deseniz zaten 7000 lira yapıyor hiç vergisiz falan filan temiz kemiksiz fiyat. Çıplak şekilde. Evet e buna yüzde bilmem kaç ÖTV bilmem ne KDV falan filan derken fiyatlar ne yazık ki artık yani amiral gemisi özellikle üst düzey amiral gemisi ise 10 binden aşağı fiyat çok zor. Evet. söyleyeyim. Ben P40'ın fiyatını açıkçası biraz uygun buldum. Çünkü hani baktığınız zaman P40 e, iPhone 11 Pro ile eşdeğer. Pro modeli ise Pro Max'e eşdeğer gibi görünüyor. Aynen. Şimdi P40'ta P40 Pro arasında aslında ilk bakışta görülen fark yandaki E ekranlarının olmaması yani. P40 Pro'da yanlar kavisli geliyor. Dolayısıyla böyle evet. yan taraflar yok gibi, çerçeveler yok kıvamında yapılmış. Ama şimdi hani o kavisli ekranı herkes kullanmak istemeyebilir. Mesela ben çok hoşlanmıyorum, böyle tam tuttuğunda ellerini o ekrana çarpıyor falan filan bir sürü sıkıntı çıkartabiliyor. Dolayısıyla ben böyle düz çerçeveli telefonları daha çok seviyorum. Ama orada bir da benim de... şöyle, bir, şöyle bir itirazım var Osman, araya giriyorum. E, bu telefon da küçük ama ekran niye küçük yapmış ben onu anlamadım. Yani şimdi ona da gelecektim. Ee, P40 Lite'ın IPS OLED bir paneli var. Ee, bunu de, şey IPS LCD bir, var. LCD, LCD bir paneli var. P40'da ise OLED ekran kullanılmış. Ya dediğim gibi burada baktığın zaman hani iPhone 11 ya da iPhone XR işte boyut olarak XS'ten ya da iPhone 11 Pro'dan büyüktü. LCD olmasına karşı. Belki Huawei de öyle bir düşünceye girmiş olabilir. Bence bu ekran boyutu da çok küçük değil. Baktığımız zaman yani burada 6.1 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. P40 Lite'de ise 6.4 inçlik bir ekran vardı. P40 Pro'da ise 6.58 inçlik bir ekran var. Yani 6.1'lik bir ekran da bence hani günü kurtaracak seviyede diyebiliriz. Bu arada ben bir şey daha ekleyeyim. P40 ailesinde bir model daha var. O da tanıtıldı. P40, P40 Pro Plus. Plus. Evet, o da Haziran ayında piyasaya çıkacak. O Türkiye gelecek mi gelmeyecek mi şu an bilgimiz yok. Ama gelirse herhalde 15.000 lira enhur diye tahmin fiyatı. Çünkü o çok daha geçmiş. 10.000 lira belki o kadar olmaz ya. 12.000 hadi o da olsun. 13. 13.500 gibi bir fiyat şey olabilir aralarında. E, baktığımız zaman Zira e, şimdi bakıyoruz XS kaç, 29 29.000 lira mıydı? Neydi? ses Yani 30.000 lira. 29.900. 30.000. 29 yani 90 90. <gülüyor> <Gerçi 19>. o, <gülüyor> <gülüyor> Tamamen farklı bir şey hitap ediyor da. Bence yani P40 Lite'ın da fiyatı, yurt dışı fiyatı 240 dolar da onun da p 40ında Dolayısıyla biraz bizim ülkemizdeki vergilerden de bayağı bir fiyatlar artıyor. Ama yani. dediğim gibi P40 fiyatı bana göre, yani amiral gemisi sonuçta bu telefon ve kamerası da gayet başarılı. Ön tarafta çift selfie kamerası falan var. Tabii, tabii. Dolayısıyla ben fiyatı çok abartı bulmadım. Baktığın tabii. zaman Samsung 9000-10000 liralardan falan getirdi. E, iPhone'a baktığın zaman o da 10.000 lira civarlarında. Yani arada yine bin lira falan bir fiyat farkı var. Bu arada ben e, şimdi telefonlara bir bakıyorum tabi, e, şu an tam detaylı testler, P40 Pro'da başladım, önce onu yapacağım, P40 sana vereceğim, sen inceleyeceksin. E, P40 Pro'da şöyle, hem P40'da var hem P40 Pro'da var. Hem ön hem arka kamera 4K 60fps'e video çekiyor. E, bu da birazcık şundan oluyor, Kirin 990 işlemcisi var bunun üzerinde, 5G destekli işlemci. Evet inanılmaz güçlü bir işlemci olduğu için Huawei böyle bir güzellik yapmış çünkü şu an satışta olup da hem ön hem arka kamerası 4K 60fps video çeken çok fazla cep telefonu yok hemen hemen ilklerden bir tanesi bu iki model onu söyleyeyim o bakımdan e, gerçekten de başarılı bir e, iş çıkarmış bu manada ve kamera tarafında da mesela P40 Pro'da var o özellik aynı anda iki kamera ile kayıt yapabiliyorsun ekranı ikiye bölüyor Ekranın hemen yarısı, Amerika. hemen arka değil aslında o vardı Samsung'da daha önce şöyle, bunun üzerinde diyelim üç tane, dört tane kamera var ana kamerada, bir tanesi TOF kamerası, alan derinliği kamerası ama o üç kameradan telefotoyu kullanabiliyorsun, 5x optik zoom yapabiliyor, bir de normal açıyı kullanabiliyorsun ve çekim sırasında zoom girip çıkabiliyorsun ikinci kameradan, yani ikiye bölüyor ekranı, ön arka <gülüyor> kamera değil, çok Allah. başarılı bir teknoloji, tabii bu tarz teknolojiler için işlemci gücüne ihtiyaç var. O işlemci gücünde bir maliyeti oluyor. Telefonun fiyatı da 12.000 lira gibi bir rakama çıkıyor. Hatta ben Instagram hesabımda bir, böyle bir paylaşımda yapmıştım. 3 telefonun fiyatı 23.000 lirayı buluyor gibi bir espri yapmıştım. Gerçekten de şu 3 telefon şöyle elime alayım göstereyim. Yani espri değil gerçek bu. Şöyle, şu an elimde <gülüyor> 23.000 23 lira. 23 lira tutuyorum arkadaşlar. Ya Buna tabii gülüyoruz belki ama yani... Ee, hani neden böyle oluyor ben de şaşırıyorum. Çünkü geçen hafta öyle şöyle bir şey de yaptım Osman. İşte kayıt için kullandım. Mesela şimdi Master Huma H5 kullanıyorum ben. Ne bileyim Canon EOS RP kullanıyorum. Aksiyon kameram var. Şu var bu var. ışıklarım var. Şunlar var bunlar var. Hepsini bir topladım. 30 bin lira yapıyor. Yani sıfırını almaya kalkarsak eğer. Ya tabii şu ne? anda özellikle elektronik cihazların fiyatları çok fazla arttı. Hem dolar kuru yükseldi. Hem bu koronavirüsden ötürü biraz tedarikte sıkıntılar var. Tedarikte sıkıntı olduğu için etiket fiyatları da yükseliyor isterseniz. Bunların hepsi aynı zamana denk geldiği için de fiyatlar acayip derecede uçmuş durumda. Şu an herhalde ucuzlayan tek şey benzin falan. Gerçi o da geçen gün zam gelmiş her yerde. indirim gelirken bize zam geldi o da enteresan oldu da. Evet, <gülüyor> düşmez benzin fiyatı. Başka bir konu tabii ama o, o fiyatlar düşmez. O fiyatlar düşmez. Yani şöyle açıkçası ben bana an, anlam veremiyorum. Hani şunu konuşuyor olmamız bile bana biraz komik geliyor. 12 bin lira bir telefon. Yani bu başka marka için de söyleyebilirim bu bunu arada. daha önce de daha önce de belirttik zaten çok değil yani şurada iki sene önce iPhone X hani 6099 lira Türkiye fiyatıyla çıkışa gelmiş çıkıştı çıkmıştı. O zaman herkes böyle bir tepki ya 6000 liraya telefon mu olur falan diye böyle düşünüyorduk şimdi yani 6000 liraya öyle bir telefon olsa ki yani Migros sattı bir ara biliyorsun. O zaman millet böyle evet. kapıdan sürünerek giriyordu falan. Iş. <gülüyor> yani nereden nereye geldik? Yani çok enteresan şeyler ya. İki sene gibi kısa bir sürede o fiyata olur mu o fiyata falan derken şimdi o fiyata satıldığında böyle sürünerek almaya çalışmalar falan. Tabii. Çok enteresan şeyler oldu ya. şimdi Geçmişte de böyle şeyler oldu ama geçmişte olduğunda şöyle bir durum oluyordu. Bizim gelirlerimiz de artıyordu aynı süre içinde. Şimdi buradaki temel sorun şu. iki sene önce senin maaşın işte diyelim ki on liraysa şu anda şu anda 11 lira oldu, 12 lira oldu. Ama senin almak istediğin telefon o zaman 10 lira olan telefon şimdi 25 lira oldu. Hani evet. böyle makas çok açıldı aradaki. O yüzden bizi şu anda böyle hani anlamlandıramıyoruz. Hani böyle garip garip bakıyoruz. Çünkü hani bu rakamlarla biz sonuçta ben 30 bin liralık ekipmanla ne yapıyorum ki? Yani yaptığımız işler de ortada. Yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil mesela. Bence genel olarak söylüyorum. Tabii devlet şunu düşünüyor. Hep bunu söylüyoruz zaten videolarda da. Devlet bizim Dışarıdan herhangi bir şey satın almamızı istemiyor arkadaşlar. Daha doğrusu az sayıda almamızı istiyor veya o sayıda düşürmek istiyor. Otomobilde de aynı durum söz konusu. Şu an elektronik cihazlarda da aynı şey oldu. Ol, daha da olacak gibi geliyor bana. Şimdi konsollara da vergi getirildi. Hatta onu da konuşmuştuk biz geçen hafta. Ee, oraya da vergi geldi. Tamam buraya da vergi geldi. Ya Tamam gelsin. E, tamam okey ama biz mesela her şeyi Türkiye'den alamıyoruz ki veya Türkiye'de karşılığı yok ki. Kupan... Aynen öyle alternatifleri yok yani şimdi mesela konsol vergi Türkiye'de konsol yok ki yani dışarıdan geliyor gümrük vergisini koyuyorsun eyvallah da onun bir alternatifi yok ya da bu akıllı telefonları mesela. Evet. Tamam üreten yerli firmalar var yok değil lakin onlar da parçayı dışarıdan alıyor. E, atıyorum işte Huawei'nin Oppo'nun Xiaomi'nin fiyatına göre fiyat belirliyorlar. Onlar da kalkıp da hani Xiaomi atıyorum 1500 liraya satıyor ben 1000 liraya satayım adam benim telefonu alsın kafasında değiller. Hatta daha da pahalıya satıyorlar. Baktığımız zaman hep biz diyoruz yani fiyat performans tarafında belli markalar var. işte Honor var, Oppo var, Realme var, Xiaomi var, Redmi var vesaire. Ama hiçbir Türk firmasını sayamıyoruz. Niye? Türk firmasına bir gıcımız olduğu için değil. Çünkü onların uygun fiyatlı modelleri yok. Fiyat performans bazında baktığımızda. Adam bir işlemci koyuyor içine. işte Mediatek'in bilmem kaç sene önceki işlemcisi. Onu satıyor 1000 evet. liraya. Bu uygun fiyatlı bir telefon olmuyor aslında. Fiyat performans telefonu olmuyor. Yani sana 5 yıl öncenin şeyini, teknolojisini düşük fiyattan satıyor. Şimdi kalkıp onu da bu fiyat performansı diye değerlendirmek de çok doğru olmaz açıkçası. İşte umarız ki bu durum değişir Osman, ne diyelim? Yani koronavirüs yani. günlerinde çok değişik ortamlardan, değişik durumlardan geçiyoruz. Ee, i̇şte fiyatlar artıyor, elektronik cihazlar artıyor, şu oluyor, bu oluyor. İnşallah düzelir diyelim. Koronavirüs de yavaş yavaş geçiyor galiba anladığım kadarıyla. Ya o evet biraz geçiyor da ben bu durumun çok fazla düzeleceğini sanmıyorum açıkçası. Şimdi diyoruz ya işte 8000 lira bir amiral gemisi telefonu işte 11-12000 liralardan bahsediyoruz. Ben son dönemde böyle elinde ne bileyim Samsung'un olsun Huawei'nin olsun işte Apple'ın olsun böyle son model telefonuyla gezen çok fazla insan görmüyorum. Hani tamam şu anda dışarı çıkmıyoruz o yüzden değil de e, dışarı çıktığımız dönemlerde de böyle geçen sene atıyorum yani. Mate 30 Pro kullanan kaç kişi vardı ya da işte Apple 11 kullanan kaç kişi vardı onu 11 Pro kullanan kaç kişi vardı. Yani bunlar çok nadirdi. Eskiden böyle değildi ama mesela ben iPhone 6'larda iPhone 5'lerin o zamanları hatırlıyorum. Telefon çıkıyordu bir anda herkesin elinde böyle iPhone 5, iPhone 6 işte Samsung'un Galaxy S6'sı falan. En son çıkan ne varsa millet onu alabiliyordu. Uygun fiyatları. Evet. Lakin şimdi öyle değil göremiyoruz yani. Yok zaten bu durum değişmeyecek Osman. Ne yazık ki e, böyle gidecek. E, ha, tek kurtuluşumuz şöyle bir şey olabilir. Hani gelirlerimiz artarsa o aradaki makası biraz kapatabiliriz belki. Ama bunun olması için de dolar kurulunun sabit durması gerekiyor. E, sabit de durmuyor o da. O yüzden hani biz koştukça o da koşuyor. <gülüyor> Muhtemelen yakalayamayacağız gibi geliyor bana. Ya zaten e, hani o makas kapanma değil de o makas hep aynı olsaydı yine sorun olmazdı bence. Atıyorum şimdi dolar 7 lira olmuş ama şu anda askeri ücret misal 5000 lira falan olsaydı o kadar evet. sıkıntı olmayacaktı Olmazdı tabii ki. Ama işte o yüzden o olmayacak, o kapanmayacak diye düşünüyorum. Yani ben. yapacak bir şey yok o konuda artık. Ama şu var hani şimdi baktığımız zaman orta segmentte de 3000 liraya satılan telefonlar artık hani Ambilal Gemisi gibi iş görüyor yani. Onun yapıp da onun yapamadığı herhangi bir şey yok. Canavar gibi kameraları var. Evet. Her türlü oyunu da açıyorlar. Uygulamayı da açıyorlar. Ya bu, bu telefonları bu kadar yani para vermek biraz da zevk işi oldu artık. Şimdi çünkü şu, bu 11-12 bin lira misal işte Huawei'nin bu pro segmentindeki modelleri baktığın zaman muazzam kamera özellikleri var. Bu biraz zevki hitap eden bir şey çünkü herkes bu kamera özelliklerini aman aman kullanmıyor ki. Adam oraya belki onlarca mod eklemiş onlarca böyle seçenek eklemiş profesyonel modlar eklemiş ama adam alıyor tak bu yani. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri Teknoloji Oku yorum programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Bu programda Huawei P40 ailesini konuşmaya çalıştık, fiyatlardan bahsettik, koronavirüsten konuştuk, oyun konsollarına zammı da birazcık değindik ve programımızın sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir programda karşınızda olmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.